Okullarda uyum süreci tamamlandı ama acaba çocuklar nasıl uyum sağlıyor, uyum sağlayamayan çocuklar için aileler neler yapmalı? İşte bunu konuşacağız bugün. Telefon hattımızda pedagog Sayın Gülten Demirdöven var. Sayın Döven hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, uzun tatil bitti, artık okullar başlayacak. Çok az bir zaman kaldı, pazartesi günü açılacak. Uyum süreci vardı, bu hafta çocuklar uyum sürecini tamamladı. Ancak... Okulla uyum sürecini bağdaştıramayan, bunu anlayamayan çocuklar için aileler neler yapmalı? Ya da bu uyum sürecini kolaylaştırmak için neler yapılmalı? Bununla başlayalım. Şimdi çocuklar anaokulunda eğer bir uyum sürecini tamamlamışlarsa ilkokul döneminde çok bir sıkıntı çekmezler. Ama anaokuluna gitmemiş ya da kaygı seviyesi çok yüksek olan çocuklar en yazık ki okula başladıklarında bu sıkıntıları yaşarlar. Ebeveynden ayrılamamak, okulda arkadaşlarıyla uyum sağlayamamak problemleriyle baş başa kalırlar. Burada belki de ailelerin yapabilecekleri en önemli şey, okulun güvenli bir yer olduğu, herkesin o yaş grubunda artık ailesinden ayrı okula gittiği, okulda güzel şeyler öğreneceği, eve geldiği zaman da ailesiyle beraber olacağını güvenli çocuğa vermeliler. Kaygı seviyesi çok yüksek olursa çocukların tabii ki okulda ilk günler ağlama anneye çok bağımlı olan çocuklarda aydınlamam, güven problemini tam tamamlayamamış çocuklarda bu tip uyum sorunları yaşanabilir.